Merhaba Nerds Games e. Merhaba Android oyun severler. Herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosu. Android oyunlar karşınızdayız. Oyunumuzun ismi resimli bilgi yarışması. Ee, umarım keyifli bir video olur. Umarım eğlenirsiniz demeyeceğim artık. Oyunumuza direkt başlıyoruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Umarım keyifli bir video olur. Umarım oyunumuzda eğlenceli bir oyundur. Haydi başlayalım o zaman. Oyun Türkçe. E, dil mevcut. Türkçe dili mevcut. Oyuna zaten başlarken size ufak bir uyarı yapıyor de söyleyecektim muhtemelen. Em ne derdordu ona? istemiyorum. Hayır. Tabii ki istemiyorum. Yarışmaya başladığında yani oyuna başlıyoruz. Hayır reklamınıza ya. o Çok fazla reklam çıkıyor fark ettim. Resimli bilgi yarışması başlıyor. Duydunuz değil mi sesini ve yarışma var. Sizdeki bitki hangisidir? Maru. Maru? Ya, yeah, Tebrik ederim resimdeki dostum. Sonucu kimdir? Hmm. Ben No. E, aa Evra. Tamam tamam. Yapıp, Yapa yap yaparım, sanayip, danışma, yaparım. Eyvallah dostum. resimdeki, resimdeki yer, yer nere Sen söylüyorsun tamam. Diyar bakın. Diyar bakın, diğer bakayım. Diğer bakayım, diğer bak. Tabii diğer evet, Rahat. Tabi bileceğim. He, ha, ben bilmiyorum bunu ya. Dene otu, deno, deno otu. Eşin deno otu. Rahat. Doğru Tabii ki de oradamım. O hal ne bileyim ben. Ne maci ya? Yani rahat doğru abi. Tabii ki Kanada ya. Kim olacak? Kanada. Doğru şık. Allah Allah. Resimdeki Hangi asmalzemesi hangisidir? Ya arkadaşlar benimle ne ama bayanlar kullandığı için Rimer diyeceğim. Çok kullanıyorlar çünkü biliyorum. Doğru şık. Resimdeki taş hangisidir? Tabii ki, Lanta. Doğru şık. Hapten nedir aga? Yarım işim. Bunun nedir? Dear. Dear hunter. Yes, all right. Resimdeki balık hangisidir? Ha, Yunus balı olmasın o? Yunus'a da buradan selamla, arkadaşım Yunus'a. Evet, bildin. tamam lan. Resimdeki olan. araba modeli hangisidir? Ha, Dacia, Duster olamaz, Cherry, Jeep, Car, Grand Cherokee Var benim artık. Maalesef olmadı. Hadi lan oradan. Ama tekrar dene, yüksek puan alabilirsin. Alabilir miyim var? Bana inanıyorsan, başarabilirim. Bana inanmanız yeterli. Türk yapımı bu oyuna oy verip destek olabilir. Türk yapımı? Eli iyiymiş lan. Yapımı arkadaşlar oyun Türk yapımı olarak yapımıymış olarak. bu arada bilginiz Aslında olsun. Duyduğunuz sizin sesini ve yarışma başladı. Ee, Oyunu oynayabilirsiniz, Oyuna destek çıkabilirsiniz. Ee, tavsiye ederim oyun. Destlendirme ile güzel. E, ne derler ona? Karime edilmiş. Güzel yani tavsiye ederim. Türk yapımı oyunları daima destekledim arkadaşlar. Reklam muhabbeti biraz kötü olmuş ama Neyse buna yapacak bir şey yok araba Mercedes Serial 20, 30 25 30 300 Resimdeki bitki hangisidir? Ramur Resimdeki bitki hangisidir? Evet bildin. Resimdeki çizgi film hangisidir? Kim acaba? Tenteni bilenler bilir Tentenciler burada mı? Olmaz olmaz çizgi filmlerinden de etkilen hangi, hangi marka, marka aittir? Marka mı? Switch Yee yeah. Eyvallah Pembe kuvarz Turkuaz Açık taşı Açık Pembe kuvars nedir daha abicim ya? Kuvaç saçı beyaz olur. Pembe kuvaç da mı tekrar varmış? Evet verdim karar verdim. Resimdeki hayvanın İngilizcesi nedir? Biyo. Ayı işte ayı. Bravo. Eyvallah. Fazı diyeceğim. Hiç sevmem. Evet. Doğru cevap. Osman'a benzer biraz. Kimdir? Kim biliyor musunuz? Olcay Şahan. Olcay Olcayşahan ortasını yaptı. Kafayı vurdu ve gol. Ya. Doğru cevap. Resimdeki logo hangi marka? Ulan en çok kullandığım marka. Hangi marka olacak? Chrome. Sugar Chrome. Bildin. Resimdeki çizgi film hangisi? Aaaaaydi. Denet denet denet den. Peter vardı bir de. Peter. Peter. Peter. Peter. Yapma bunu. Resimdeki ağaç... Acaba hangisi? Portakal? Maybe? Yes alright. right. Resimdeki spor dalı hangisidir? Ulan hangisiydi ya? Karas kaldım şimdi. Hangisi hangisi hangisi? Basketball! Yes! Basketball! No, resimdeki yemek hangisidir? Burger pilava. Güzel yapılırsa yerim. Güzel. Evet, Burger pilavı İyi yapılırsa. karakterinin ismi nedir? Of çok zor soru 150. Kırarken Superman, Aaaa Doktor Woo Doktor Wu, şey Doktor Wu'yu ben bilmiyorum ki Kırarken'e benzettim ama değilmiş Reklam Telefonunuza neler yapabilirsiniz Yes aleti O ne var çek kalabı. Na benziyor. Yanlış. Kil killik kaşıktık ne Benim lan? O ne lan? Yaparım, yapa Yarışma yapar yaparım. oynayacağım lan. Çok sevdim ben bu oyunu. Harika. Parachute Parachute Eyvallah. Resimdeki ağaç türü hangisidir? Limon ağacı. Yanlışça Aa! Allah lımona acı öyle olur mu ya kabak gibi ortada limon ağacı olmadı ayrıca reklam eyvallah evet, Allah hangi markaya aittir Yok, Profilo Profilo evet dedi Vestel olan Vestel değiştirildi logosunu logosu. abi o logo bitti ya o te Görüş ne zamanlardan neden ya. ya o Resimdeki logo hangi marka yaptır? Kitos. Doğru cevap. Ayrıca burda da reklam yapıyoruz. Hangisidir? Matos. Pis. Matos. Piss iti. Piss Pis. itibaba. Pis. Yanlış. Eyvallah. Eyvallah babacan yanlış olabilir ama. Yarışma yeniden oynanıyor. 10 e, dakikalık bir video olacak ve... Rezimdeki taş hangisidir? Elmas. Başlıyorum seriye. Elmas, başta da başlıyor. Resimdeki açtı. bitki hangi? Nane. Na ne na. Nane ne. ne ne. Resimdeki arma hangi futbol takımı? Senshi sure City Sport. SS. S s s s, s, s. Doğru yes. Şu. Resimdeki makyaj malzemesi Ay çok saçma bir malzeme bu. Aseton ojeleri çıkarmak için kullanılır. Doğru şık. Resimdeki meyve hangisi? Ananas pazarda ananas aldım. Çürü Doğru. Resimdeki mutfaak aleti hangisidir? açma makinesi. Bu her evde yok ki. Ya çoğu evde yok hatta. Ben almayı düşünüyorum. Kim ünlü kimdir? Morgan Freeman. Tabii ki. Cevap Jokerak. Ah. Yes. At yarışı. Bisiklet sürmek olabilir cevap, mi? Ha. <gülüyor> resimdeki yer nerede? Keda ya bu, Amukale. Amukaleden. Türkiye'de Ahali. Yok artık küş ve meve tabii ki. Rahat ve var benim kapımın önünde. Resimdeki yemek hangisidir? O ne lan? Mantı değil iskender iskender iskender Ulan iskender öyle mi olur be? daha iğleni yedim Resimdeki araba modeli hangisidir? Mini Cooper Evet, evet Resimdeki bitki hangisidir? top Çok güzel olur ha tuzlu yiyeceksin var ya Hamsi Hamsi mi? Sardalya Asron'un balığı ne lan? Yok pirana, ebesinin... Güzel. Doğru cevap. Resimdeki fin karakterinin ismi nedir? Benim karakterimi. 3 nama. Yes, evet, pas hakkı. Resimdeki ağaç türü Limon ağacı. Limon ağacı bodur olarak arkadaşlar bildiğiniz olsun. Evet, bildim. Bilmeyenler için. Resimdeki çizgi film hangi? Taru. Ah, ha Tebrikler. Tebrikler. Resimdeki futbolcu kimdir? Kim olabilir? Robin, Robin, Robin. Doğru. Resimdeki bilgisayar parçası hangisidir? USB bellek. All right? Maybe. Yes, are you Doğruşu maybe? Yok. Resimdeki siyasetçi kimdir? Atma Şahin diye isim geliyor ama. %50 joker hakkı. Bir gün aymanlar. Yes. Bravo. Resimdeki hayvanın İngilizcesi nedir? Grape. tane lunch tank. Grape şey var griple. Krep olacak ona evet Resimdeki hayvan hangisidir? Tabii ki zeylili örkürbağısı. Ok Doğru. Resimdeki meyvenin İngilizcesi nedir? Strawberry. O ne lan banana banana bana almışlar. Doğru cevap. Resimdeki bayrak hangi ülkeye Tabii ki Arjantin. Arjantin forması da hoşuma gider ayrıca demeden edemeyeceğim. Tebrikler. Eskiden iyiydi Arjantin taş forması. Ince. hangisidir? İnci. İnci bir taş mı? Hinci no. bir taş değil bir kere. Hinci taş değil. Resimdeki bitki hangisidir? I don't know. Şehriye çobasının vazgeçilmesi. Bildin. Resimdeki arma hangi futbol takımına ait? Ankara yücüt? Yok artık. Zalasaray. Doğru cevap 30 30 30 Resimdeki 30. makyaj malzemesi Roojur, Roojur. Önce Rojo Sanda Doğru Yok, önce... Resimdeki Neyse Şeftali <gülüyor> Teşekkürler resimdeki Saygılar Resimdeki mutfak aleti hangisidir? Ee, tencere miydi ya? Missel mi? Doğru cevap Resimdeki ünlü kimdir? Ulan bunu da bilmezsem abi ayıp olur. Haluk Levent tabii ki. Dostum, Tebrikler. dostum, her Resimdeki şey sahte dostum. Delmeler bile, burada her şey Doğru sahte cevap. dostum. Gülmemeler bile. Londra saat kulesinden bilirsiniz. Londra. Doğru cevap. Resimdeki logo hangi markaya aittir? Crisis. Yes, alright. Tebrikler. Resimdeki Bitmiyordu. Hangisidir? Profesyonel ya. Bitmiyordu. Evet Bileceğim tabii lan. Resimdeki araba oha artık. ne bileyim lan. Fazla port paneli ama Hyundai i40. Daras'na kadar kaldım. İyi mı ya. Hyundai iyi kırıyor. Genelde Hyundai böyle oluyor. Tebrikler. Resimdeki bitki hangisidir? Kuşburnu. Kuş, kuş, kuş, kuşun burnundan meyve yapmışlar, evet, yapmışlar. Yapmışlar. Resimdeki balık hangisidir? Hamsi, uy hamsin olayım ya beni. Kızartıp kızartıp hamsi Bravo. gibi ya beni. Resimdeki karakterinin ismini... Of bunu tanıyordum da. Frodo. Frodo. Frodo. Frodo. Yes alright. Doğru cevap. Resimdeki ağaç türü hangisidir? Mazajcı ne, ateş dike onlar ne ya? Artı on saniye Joker hakkı. Teşekkür ederim. Ka hakkını kullandın Ya Resimdeki öyle ya. Çizgipin hangisidir? Tamurai Jack Arkadaşlar bunu izlemediyseniz mutlaka edin. Bu da çok güzel bir çizgi filmdir. Tebrikler. Resimdeki futbolcu kimdir? Kim biliyor musun? Fena... Eskiden Fenerbahçe'de oynuyordu. Şu an Mesutlar'da. Uğur Bora. Evet bildin. Resimdeki. Parçası fare a fare yok neydi ya ne olabilir miktar kartı mıydı Butler. farenin Türk İngilizcesi neydi ya mouse doğru cevap <gülüyor> teşekkür ederim resimdeki siyasetçi kimdir yorum yok Kemal doğru resimdeki hayvanın İngilizcesi nedir Goat. çeki demek oluyor ee, Goat Simulator oynayanlar bilir bu cevap, resimdeki hayvan hangisidir? Dağ mı? Yok artık, költ tabii ki. Sonda ne? Ayı, dağ mı? Olmadı. Olmadı mı? Ulan 43 Hatta puan aldım. 43 tane doğru Ana menüye dönülüyor. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, eee... Bu haftaki Android oyunumuz da buydu. Oynamak isterseniz ve oyunu da işletmek, ee, Desteklemek isterseniz e, Play Store'dan bulabilirsiniz. Oyunun ismi resimli bilgi yarışması olarak geçiyor. Oyunu da desteklemeyi ihmal etmeyin. Oyun Türk yapımı. Mutlaka oyunu destekleyin. E, şimdiden söyleyeceklerim bu kadar. E, beni izlediğiniz için teşekkür eder. Ölmezse yakındaysa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.